Her şey var hem de bol bol ee, ve dengeli beslendiğin için tansiyon şeker de olmadığını kesinlikle, bizzat gözlemlediğiniz için danışanlarımız Ve da. işte e, hani böyle beslendiğiniz zaman e, daha az kilo alarak hem de dediğim gibi kan şekerinin e, belli bir seviyede kalmasını sağlıyorsunuz. Çok böyle dalgalanmalar izin vermediğiniz için e, canınızda öyle e, gereksiz saatlerde abur cuburları, o şeker içeriği yüksek gıdaları istemeyecektir. Ne kadar çok şekerli gıda tüketirsek vücudun talebi de o kadar artacaktır. Dengesiz beslenme her alanda zaten kiloyu da getirir hocam, Hastalıkları da davetiye çıkarmış, çıkarmış olacağız kesinlikle. Peki e, gebelikte kanamayı da atlamayalım hocam. Heh, gebelikte kanama. Evet. Gebelikte her döneminde, gebeliğin her döneminde kanama sebebi farklı olabilir. İlk 3 ay içerisinde gebelikte kanama. Tabii bilinen bir hastalığı olmayan kişiler için söylüyorum bunu. E, düşük riskinin en yüksek olduğu zamanlar gebeliğin ilk 3 aylık dönemi. E, dolayısıyla burada... Herhangi bir kanamada öncelikle düşük riski değerlendirilmeli. E, ultrason muayenesinden geçirilmeli. Gebe, e, eğer bir risk görülüyorsa en önemli şey e, ilk üç ay içerisinde ilişki yasağı, istirahat ve bazı ilaçlar. E, ilaç desteğinden de faydalanabiliyoruz. Düşük riski yoksa bu dönemde ne olabilir? E, vajinal enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar da e, gebelik döneminin ilk aylarında kanama sebebi olabilir. Veya e, rutin kontrollerini yaptırmamış olabiliyorlar. Simir testi az önce söylemiştim. Rahim ağzındaki yaralar e, kanama sebebi olabilir. Rahim ağzında polipler kanama sebebi olabilir. Rahim iç duvarındaki polipler, miyomlar veya rahim yüzeyindeki miyomlar gebelikte kanama sebebi olabilirler. Yine bizim gebelikte e, en önem verdiğimiz kanama sebepleri, Placenta previa, placenta dekolmanı dediğimiz, onlar daha büyük haftalarda karşımıza çıkan, placenta yerleşme anomalisi veya placentanın erken ayrılması gibi ciddi kanamalara sebep olabilecek durumlar. Bunlar tabi ultrason muayeneleriyle tanıyabildiğimiz ve önlem alınması gereken ciddi durumlar. Peki soruya da cevap olması açısından bu durumda hem anne adayı hem kanama var. Ama normal gitse de gitmese de ruh sağlığında bir dengesizlik olabiliyor mu? Ee, e, mutlaka çünkü şöyle çünkü hani gebelik ve kanama çok tezat bir durum. Evet. Hani kanama olmasını beklemiyor. E, şimdi diyoruz ki mesela Previa böyle evet. e, kimi zaman azar azar ama kesilmeyen uzun süren kanamalara sebep olabiliyor. Çok ciddi abondan kanamalara sebep olabildiği gibi. ...çok o kadar miktar artmasa da aylar süren, kişiyi çok yoran, korkutan kanamalara sebep olabiliyor. E bu da tabii ki düşün ki her gün bebeğimi mi kaybettim, bir şey mi oldu kaygıları kaygısıyla birlikte evet duygu durumunda ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. İşte orada bizim işimiz biraz da psikolojik destek de vermek tabii ki. Yani o anlamda da hani onun rahatlamasını sağlamak tıbbi desteğin haricinde psikolojik destek Kesinlikle. Hem biz hem ailesi. Ailesiyle birlikte. yönetmen diyor ki videoları çok beğenen izleyicilerimiz var. Yine video verelim ekrana. Doktorumuzun izni, anne adayların izniyle yine ekrana getirelim bir videoyu. Hem de gülümsemeye devam edelim. De Maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Evet, şey evet. Şimdi de ee, gelen soruları devamında süreyi iyi değerlendirelim diye ve o bu gülümsemeyi ve ekrana buluşturduğumuz o güzel görüntüleri devamını sizlerle e, buluştururken. Gelen sorularda gebelikte aşı var, COVID-19 ile ilgili çok pandemi sürecinde gebelik takip sürecinde aksama e, oldu diyenler var. Aşı yaptırsam mı, yaptırmasam mı diye birçok soru vardı değil mi hocam? Ee, çok vardı. Hani pandeminin tabi başlarında bundan bir 7-8 ay önce ya başlarında de evet. bundan 7-8 ay öncesinde çok ciddi olarak aşı olalım mı, işte bebeğe zararı olur mu gibi sorularla çok karşılaşıyorduk ama e, artık insanlar biraz daha e, bu kaygıdan, korkudan uzaklaştılar evet. gibi görüyorum. Artık hani bizim terkimlerimize evet, Evet, aşınızı olun mutlaka e, telkinlerimize kulak asıyorlar önceden çok fazla olmayan hastamız oluyordu aşı olmayan korkan e, ama diyoruz ki gebeliğin hangi ayda olduğundan bağımsız e, eğer öncesinde aşılarınız iseniz aşınızı mutlaka olun e, çünkü artık çok yaygın COVID-19. Hani ilk başlarda ama ilk başlardaki kadar korkutucu tabloları görmesek de evet. çok yaygın oranda yüksek pozitiflik var. Dolayısıyla da mutlaka aşılarını olsunlar COVID-19 aşılarını evet. Evet. Peki şimdi normal doğum en olması gereken doğum tercihlerinden diye siz hep değerli hocalarımız dile getiriyorsunuz ama tabii hocam diyor ki yolculuğa çıkıyoruz her şey normal ama anında her şeyde değişebilir tabii sizden gelen sorularda değerli hocamızda bir ikiz annesi olduğu için soralım ikiz normal doğum olur mu süreci nasıl tekli bebeğe göre daha mı zor meşakkatli mi diye soruyor.